Bugün 14 Haziran 2022 Salı, Mars günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay Dolunay fazında. Bugün ruh halimiz coşkulu ve heyecanlı olurken ruhsal ve bedensel hassasiyetlerimiz artabilir. Ay 14.51'de İkizler Burcundaki Güneş ile karşı yapacak ve 23 derece yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Yeni ayda başlamış bazı girişimlerin ve düşüncelerin olgunlaştığı, görünür hale geldiği ve sonuçlandığı bir dönemdeyiz. Ateş elementinin değişken nitelikli burcu yay, hevesli ve coşkulu, iyimser enerjisiyle geniş kitlelere hitap eden evrensel konularla ilgilidir. Yüksek öğrenim, yabancı kültürler, yurt dışı, ilişkiler, uzun seyahatler, medya, yayıncılık, din, felsefe, dış ticaret, turizm, üniversiteler, akademisyenler, hukuk, kanunlar, mahkemeler, diplomatlar, din adamları, ibadet yerleri yay burcu tarafından temsil edilir. Dolunay'da kişisel ve toplumsal alanlarda uzak hedeflerimiz, yurtdışı, eğitim, seyahat ve hukuksal alanlarda gelişmeler meydana getirebilir. Daha önceden başlamış bir eğitimimizi tamamlayabilir, seyahate çıkabiliriz. Hukuksal konularda da bazı sonuçlar almamız mümkün. Yay burcu bedenimizde kan, karaciğer, üst bacaklar, uyluklar ve kalça bölgesini yönetir. Dolunay döneminde bu organlarda hassasiyetler artabilir. Yay burcundaki ay akşam 17.58'de Neptünle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.